gayretlik sorular defterimle birlikte herkese kocaman kucak dolusu sevgiler selamlar kanalıma hoşgeldiniz ben Ayla Ketre Sertkaya Herbalife aktif yaşam koçu aslen bir psikoterapist ve girişimcilerden oluşan Maya grubunun da kurucusuyum her şey ama her şey kontrolden çıkmış ve bir türlü düzene girmeyen aşırı kilolarımı yeniden kontrol altına almak için çıktığım bu yolculukla başladı. ve bu yolculukta edindiğim bilgi deneyim ve tecrübeyi de gerek YouTube kanalından herkesin faydasına, Instagram storyleriyle canlı yayınlarla, video eğitim serileriyle ve her ay edindiğim 8-10 danışan bana başvuran ve kabul ettiğim 8-10 danışanla birlikte Telegram chat gruplarıyla canlı aramalarla Herkesi ama herkesi hem kendi müşterilerimi hem olmayanları bilgilendirmek için bu yola baş koydum ve bu nefes yettiği sürece de sizleri nasıl yaşamanız nasıl hareket etmeniz nasıl düşünmeli nasıl uyumalı nasıl uyanmalı nasıl su içmeli Çünkü gerçekten biz insanların ne yazık ki doğarken elimizde tutuşturulan bir kullanma kılavuzumuz yok ve açıkça söylemek gerekirse de doğru yönlendiren ve sonuç veren rehberler de yok. Ve bu nedenledir ki çoğumuz girdiğimiz bu kilo yönetim yolculuğunda yolumuzu kaybederiz. Bir kısmımız daha yolun başında ayrılır. Bir kısmımız yolun belki de sonuna varmışken kopar. Ve yeniden ve yeniden ve yeniden bir kilo alma verme döngüsü yaşar insanların çok büyük bir bölümü. İşte bu noktada ben size bu konuda olabildiğince rehber olmaya, ışık olmaya size yön göstermeye devam etmek istiyorum. Çünkü çok net bir şey inanıyorum. Ben başkasının duvarına bir tuğla koyarsam bu dünya eminim çok daha yaşanabilir bir yer olacak. Şimdi bugünün konusu defterimi buraya bırakıyorum. Bugünün konusu bu Bu arada defterimle tanışmadıysanız hemen ondan da kısacık bahsedeyim. Gün içerisinde çok fazla Whatsapp'tan ya da Instagram'dan mesajlar geliyor ve sorularınız oluyor tabi az önce de söylediğim gibi benim de kendi takip ettiğim bireysel danışmanlığını yürüttüğüm danışanlarım oluyor ve o danışanlarım da bir <gülüyor> of dediniz mi bilmiyorum ama, <gülüyor> muhteşem bir şey çok seviyorum bu saatlerde işmeyi Danışanlarımdan sorular geliyor ya da onların yaşadığı bir takım şeyler oluyor. Ve bununla ilgili de açıklamalar yapıyorum ama eğer benim danışanım bu problemi yaşıyorsa bir başkası da yaşıyor olabilir. Düşüncesiyle size bir. Bir kere her şeyden önce insanoğlunun bizim kendimizle ilgili metabolik yapımızı anlamamız gerekiyor. Ben bir tıp doktoru değilim ama kendi yolculuğumda birçok şeyi araştırdım. Örneğin sindirim denen bir sistemimiz var bizim ve sindirimin de en önemli parçası da aslında çiğneme ile yapılanı. Ve etrafımdaki insanlara baktığımda siz de gözlemlediğinizde göreceksiniz insanların çok büyük bir bölümü bir kere yetişircesine ya da önünden bir şey kaçırılırcasına yemekleri neredeyse çiğnemeden yutuyorlar. Aslında çiğneme sırasında tabii ki beyne giden topluk sinyali yani 20 dakika içerisinde beyne topluk sinyali gidiyorum da ötesinde Önce burada bir öğütme işleminin yapılması gerekiyor. Bu öğütme işleminden sonra besinler karaciğere gidiyor ve oradan da bağırsaklara. Ve işte tüm organların beyni sayılan bağırsaklar gün boyunca ona verdiğiniz şeylere bağlı olarak sizin kabuz olup olmayacağınızı belirliyor. Şimdi dedim ya başında insan önce bir kendisine ait bir, bir bilgisinin olması gerekiyor bu bağırsaklar neden çalışmazlar bu bağırsaklar neden tembelleşirler biz neden kabız oluruz ve bizim vücudumuzun bağırsaklarımızın yediğimiz içtiğimiz şeyleri tahliye edebilmesi boşaltabilmesi için neye ihtiyacı var İhtiyaçlar listesini ikiye ayırabiliriz biyolojik ihtiyaçlar psikolojik ihtiyaçlar Ben bugün psikolojik ihtiyaçlardan bahsetmeyeceğim ama biyolojik ihtiyaçlar konusuna gelince biz insanların her gün ama her gün mutlaka beden ağırlığımızın her 25 kilosuna denk gelecek şekilde bunu ben söylemiyorum Dünya Sağlık Örgütü söylüyor 25 kilosuna gelecek bir şekilde minimumda 1 litre su içmesi gerekiyor. Ve eğer hatta bir egzersiz rutininiz varsa veya o dönemde herhangi bir antibiyotik ya da benzeri ilaçlar içiyorsanız veya Bizler gibi bir kilo yönetimi programı içerisindeyseniz bu suyun miktarı beden ağırlığınızın her 20 kilosuna denk gelecek şekilde 1 litre olması bile önerilmektedir. Şimdi ilk kontrol etmeniz gereken şey içtiğiniz su miktarı. Ve ikinci kontrol etmeniz gereken şey ise bu suyu içme şekliniz. İnsanların birçoğu su içmeyi erteliyorlar. Tıpkı tuvalete gitmeyi ertelediğimiz gibi. Ve sonra vücudunuza öyle bir susuzluk çöküyor ki neredeyse koca bir litreyi içeriye boca ediyorsunuz hal böyle olunca vücut o suyu kullanamadan tahliye ediyor Oysa doğru su içme alışkanlığı yavaş yudum yudum damlama sulama şeklinde olmalıdır Hani şey gibi düşünün bir e, saksınız var ve çiçek var içinde Siz çiçeği günlerce susuz bırakıp bırakıp bırakıp sonra bir kova suyu boca ederseniz onun kökleri nasıl o suyu ememeden kusarsa o suyu ya da e, o suyu e, emmeye çalışırken çürürse aynısı da bizim için geçer. Suyu yavaş yavaş ama devamlı içmek gerekiyor. Üçüncüsü sevgili dostlar mutlaka ama mutlaka hem doygunluğunuz için, hem kan şekeri döngünüz için, hem de beraberinde sağlıklı bir bağırsak yapısı için yeterli ve doğru kaynaklardan lif almalısınız şimdi ansiklopediye bakınca <gülüyor> tabi eskiden ansiklopedi vardı da şimdi Google var Google amcaya yazınca göreceksiniz ki 30 gram aralığında lif tüketmesi gerekiyor bu liflerin de suda çözülenleri çözülmeyenleri var da hiç sizi oralara sokmayayım lif deyince aklınıza banyo lifi gelmesin lütfen posalı yiyecekler Böyle hafif içinde kaygan, jelimsi, jölemsi bir kıvamı, bir katkısı olan sebzeler. Mesela soğan, pırasa, mantar, kabak, salatalık, patlıcan, lahana hatırlayacaksınız. Onları bir zihnize getirin. Yaz sebzelerinden bamya. Jölemsi bir kıvamı vardır. Ve günlük hayatınızdaki rutininize mutlaka bunları katmalısınız. Öğle yemeklerinize, kendinize güzel bir salata yapmalısınız. Güzelden kastım. Karal olsun, marılı olsun, nanesi, maydanozu, rokası, deresi. O Ayla Hanım bunların hiçbirisine zamanım yok. Bu kendine yapacağın en büyük haksızlık olur. Bu durumda günlük lif alma miktarına dikkat edeceksin. Bunu ilk öğrendiğim zaman hemen günlük lif miktarımı kontrol etmeye kalktım sevgili dostlar ve gördüm ki Kesinlikle 25-30 grama ulaşamıyorum. Hatta çoğu kez 15-16 da falan kalıyor. Günlük lif alımımı desteklemek için mutlaka Herbalife'ın takviye edici gıdalarından faydalanıyorum. Bunlar bir şey kas dokusu. Ve tüm bedenini inşa eden sistemin ihtiyaçlarını bilerek hareket etmek en akıllıca eylemdir. Biz insanlar bir ev satın alacağımız zaman 50 tane şeye bakarız değil mi? İşte efendim depreme dayanıklı mı? Müteahhit hangi malzemeleri kullanmış, komşular nasıl, cephesi nasıl, güneş ne olur, öyle mi böyle mi falan bir sürü şeye bakarız. Ev gibi daha fani şeylere bu kadar özen gösterirken asıl evimiz olan bu bedene daha dikkatli davranmalıyız. Ve girdiğimiz bu yolculuğun bir diyet olduğunu düşünürsek beynimiz otomatik olarak bağırsaklarımıza çıkışları kapat komutu verir. Hele de... En ufak bir şekilde bir kıtlık, bir diyet, bir yasak, bir an önce bir si algısı falan hissederse işte size kabız olmanız için çok önemli bir gerekçe. İçeride bir alarm istediğinde, stresli olduğunuz zamanları hatırlayın, beden otomatik olarak çıkışları kapatır. Tutun der, hiçbir şey dışarıya vermeyin, bizi aç bırakacak, bize kıtlık yaşatacak diye verdiğiniz yiyecekleri içeride tutma eğilimi gösterir. Ne de olsa bu uzun bir yaşam yolculuğu ve bu yolculukta ben sizlere parça parça dilim döndüğünce, kalbimi yettiğince Anlatmaya devam edeceğim. Ayrılmadan önce eğer sizin de bedeninizi yeniden inşa etmeye, iyi düşünmeye, iyi hissetmeye, iyi yaşamaya, iyi bir beden evine kavuşmaya hakkınız olduğunu ve ihtiyacınız olduğunu düşünüyor ve fark ediyorsanız bana ulaşmaktan çekinmeyin. Ama seslenmeden önce şurada bir yerlerde bir video olacaktı zilime basmadan önce lütfen bu videoyu izle diye. Çünkü benim de hem kendimi hem işimi yönetirken faydalı olacağım insanlarda aradığım kriterler var. Onları şimdi burada uzun uzun anlatmayacağım ama mutlaka bakın ona. Çok yakında harika video içerikleriyle selalefitkan.com sayfamızı da yeniden yapılandırıyoruz. Lütfen benden, yapmaya çalıştığım şeyden, misyonumdan, vizyonumdan başka insanları da haberdar edin. Size minnettar kalırım. Çünkü gerçekten ama gerçekten bu dünyayı ancak hep birlikte iyi hale getirebileceğimizden çok eminim bildirimleri açmayı, abone olmayı, beğenmeyi, pozitif yorumlar yapmayı unutmayın. Çünkü ancak bu sayede ben de motive olup daha fazla içerik paylaşmak adına kendimi size karşı borçlu hissediyorum. O halde bağırsaklarınızın muhteşem çalıştığı bir ömür diliyorum size. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.